Hik Online aslında bir saadet zinciri üzerine kurulu. Fakat birkaç kişi de bu telifin nereden geldiğini araştırdıklarında bir isme ulaşmışlar. Herkese merhabalar. Ben Hüseyin Ocak. Uzun zamandır video atmadığımın farkındayım. Fakat son dönemde, özellikle son 2-3 günde kulağıma çok gelen bir uygulama adı var. Uygulamanın adı Hik Online. Bu uygulama İnsanlara kolay yoldan para kazanmayı vaat ediyor. Risk almadan para kazandıracağız diyorlar. Peki bu uygulama şu anda neden gündemde? Cevap çok basit. İnsanlar yatırdıkları parayı çekemiyor. Çekim talebi yolladıklarında ise yöneticiler onlara cevap vermiyor. Detaylar videomuzda. Öncelikle uygulamadan size bahsetmiştim. Uygulamaya kaydolduğunuz zaman uygulama size kendi uygulamasının içerisinde harcayabileceğiniz bir para tanımlıyor. Ve bir görev yaptıktan sonra da 20-30 TL gibi bir para daha hesabınızı yatırıyor. Ve siz bu yatırılan parayı uygulama içerisinde harcamaya başlıyorsunuz. Uygulamanın temel mantığı yabancı alışveriş sitelerinden ürün satın almak o parayla. Fakat o ürün kime gidiyor sonra iptal mi oluyor kimse bunu bilmiyor. Ve siz her yaptığınız sipariş başına belirli bir miktarda komisyon alıyorsunuz. Şimdi... Gelelim Hik Online'da. Hik Online aslında bir saadet zinciri üzerine kurulu. Yani temel mantığı saadet zincirleriyle birebir aynı. Temel mantık arkadaşını getirsen daha fazla kazanacaksın üzerine kurulu. Siz uygulamayı indirdiğinizde para yatırmadan hesabınıza bir para tanımlanıyor ve siz bu parayı uygulama içinde harcıyorsunuz. Sonra uygulama sana diyor ki ister 200 TL ister 1 milyon TL ve ister 200 dolar ister 1 milyon dolar bana ver ve 3, 6, 9, 12 aylık sözleşmelerim var bu sözleşmeleri imzala ben senin parana şu kadar para kazandıracağım şu kadar para hesabına gelecek diyor ve rakamlar o kadar ütopik ve insanları cezbedici rakamlar ki son dönemde bu platforma katılım ciddi oranda arttı ve insanlar daha fazla para kazanmak için de bu uygulamaya para yatırdılar fakat uygulamanın derinine indiğimizde uygulama size diyor ki sen bir arkadaşını referans koduna davet et sana para vereyim diyor ve siz arkadaşlarınızı referansınızla bu uygulamaya davet ediyorsunuz. Ardından uygulamaya para yatırıyor arkadaşlarınız çünkü orada bir kazanç görüyorlar ve o para onları cezbediyor ve onlar da para yatırıp görev yapmaya başladığında sizin kazanmış olduğunuz para daha da artıyor. Yani arkadaşlarınız sizin bir alt sınıfınız oluyor ve sizin için çalışmaya başlıyorlar. Aslında temel mantık birebir saadet zinciri Ponzi ve bu sistem... Günün bir yerinde çökmeye mahkum olan bir sistem. Çünkü kullanıcı ne kadar artarsa uygulama içerideki parayı döndürmeye o kadar zorlaşacak ve size ödemeler yapamayacak. Şimdi gelelim bu uygulamanın nasıl böyle gündeme geldiğine. İnsanlar para yatırıyor ve görev yapıyor ve görev yaptıktan sonra da haliyle paralarını çekmek istiyorlar. Fakat uygulama yöneticileri diyor ki ya işte bakımdayız. Vereceğiz, i̇ki günlük bakıma girdik gibi gibi konuşmaya başlıyorlar. Şimdi ben bu uygulamayı yaklaşık iki hafta önce çevremden duydum. Ve şunu da belirtmeliyim ki uygulama bana anlatıldığında ya işte risksiz kazanç işte referansımla gireceksin. Hatta para at şu kadar para kazandırıyor günde diye beni bir ikna etmeye çalıştılar. Fakat ben buna... Kesinlikle inanmadım hani cezbetmedi çünkü anladığım kadarıyla ve geçmişte de hazırladığım videolardan tecrübeli olduğum kadarıyla bu uygulama bir gün batacak ve bu uygulama kesinlikle saadet zinciri. Hani bunun ötesi yok. Tıpkı çiftlik bankın aynısı. Çiftlik bank da size sanal bir ürün pazarlıyordu ve siz ona para yatırıyordunuz ardından referanslarla arkadaşlarınızı davet ediyordunuz ve sizin kazancınız artıyordu sözde. Bu sistemde günün bir yerinde insanların parasını ödemediği için, ödeyemediği için battı. Biraz araştırdım bu Hik Online daha önce de böyle vakalar olmuş Hik Online üzerinden ve birkaç kişi tarz videolar yaptığı zaman Hik Online'ın yöneticileri bu uygulamaların e, telifine sebep olmuş. Yani bu videolara telif atılmış. Fakat birkaç kişi de bu telifin nereden geldiğini araştırdıklarında bir isme ulaşmışlar ve ben şu anda bu videoda o ismi vermeyeceğim çünkü o kişinin de çeşitli iddiaları var fakat araştırdığınızda görürsünüz. Ve bu kişi sanırım ki illegal işler yapmış daha önce bu tarz sitelerde. Ve e, bu kişiye ulaştıklarında da bu kişi kendisini şöyle savunuyor. Ben sadece bir yöneticiydim, internet sitesini kurdum, gerisi beni ilgilendirmez, bana telif at dendi. Ben de online'ı kötüleyenlere telif attım. Site öyle bir site olmuş ki... Kendisini en ufak bir şekilde eleştirenlere direkt telif hakkı ihlali yapıyor ve videolar kaldırılıyor. Yani insanlar bu uygulamayı toz pembe olarak görmekte oldukça haklılar. Akabinde kazanç var, sistem işliyor ve insanlar belirli bir zaman içerisinde evlerini satıyorlar, arabalarını satıyorlar, eşyalarını satıyorlar ve online’ı adeta bir bankaya güvenircesine paralarını emanet ediyorlar. Rakamlar o kadar ütopik ve o kadar gerçek dışı ki 1 milyon TL'lik sözleşmeler var arkadaşlar. Yani 1 milyon TL verirsen günlük sana şu kadar para kazandırıyorum diyor. E belli bir süre sonra şimdi saadet zincirlerinde en tepedeki yani bu işi kuran adam en tepededir ve onun alt dalları vardır. Her bir insan bu piramidi büyütür ve bu piramit büyüdükçe artık yıkılmaya doğru gider. Şöyle düşünün. 100 katlı, 200 katlı bir binayı yapabilirsiniz ama bu binayı 1000 bin katlı, 10.000 katlı yapamazsınız. Çünkü elinizdeki malzeme işte demirdir, işte çimentodur, tuğladır. Belli bir seviyeden sonra o kadar ağırlığı kaldıramaz. Matematiksel olarak düşündüğümüzde de bu uygulamaya 2 milyon 2 milyondan fazla kişi üye olmuş. Hatta ve hatta bazı ulusal haber siteleri de bu uygulamayı ciddi anlamda insanlara pazarlamış. Uygulamanın bir tane internet sitesi var ve bu internet sitesi de oldukça değişik bir internet sitesi. Ve gerçeği tamamen yansıtmıyor. Bunlar kendilerini ticari bir işle uğraşan bir kişi olarak tanıtıyorlar. Ve bu sitenin sahibi kim? Mesela Çiftlik Bank'ta işte Mehmet Aydın, Tosuncuk ön plandaydı ve herkes onu biliyordu. Fakat bu sitenin altında kimler var? Arkasında kimler var? Kimler bu siteyi kurmuş? Kimler işletiyor? Bu para nereden geliyor? Tamamen soru işareti. Ama insanlar kolay para kazanmak için böyle bir siteye gönül rahatlığıyla güvenmiş ve şu anda da birçok kişi çekim talebini karşılayamıyor. Uygulamaya alımlar referans üzerinden oluyor ve sizi WhatsApp grubuna alıyorlar. Bu WhatsApp grubunda da İnsanlara diyorlar ki işte görevini yap 30 TL bonus kazan. Tamam diyor. Kendi verdikleri parayla bir yere gelebilmeniz imkansız. Ve siz belli bir süreden sonra uygulama size güven veriyor. Çünkü görmeseniz de çekemeseniz de orada duran bir 50-60 TL paranız var. Ve siz bu parayı aldığınız zaman e, çekmek için bir referans getirmeniz gerekiyor. Ve uygulamaya para yatırmanız gerekiyor. Şimdi... Siz orada parayı görüyorsunuz ve arkadaşlarınıza söylüyorsunuz. Böyle böyle bir durum var. Gelin yapalım. Ardından referansınızı veriyorsunuz. Arkadaşınız sizin referansınızla uygulamaya parayı yatırdığı andan itibaren siz de para kazanıyorsunuz. Yani arkadaşınız, referans arkadaşınız bir nevi sizin için çalışmaya başlıyor. online'ın ekşi sözlüğüne baktığımızda da birçok kişi de bunun... ...saadet zinciri olduğunu e, yapmış. Çin işi bir saadet zinciri olduğunu vurguluyorlar. E, ve ben bu uygulamaya girenlerde şunu gördüm. Özellikle gruplarda ya kazanıyoruz saadet zinciri diyenler var. Çökmeden çıkarız. Saadet zincirleri öyle planlanmıştır ki çöktüğünü anlamanız mümkün değildir. Mesela bu adamlar şu anda ben sizin paranızı vermiyorum dese hiçbir hak iddia edemezsiniz. 26 Aralık 2021 tarihiyle de bu uygulamanın çöktüğünü düşünüyorum ve insanlar böyle düşünüyor. Şimdi uygulamada paranız varsa izleyebileceğiniz bazı yollar elbette var. Yasal olarak bu uygulamaya para yatırdığınızı vesaire yapabilirsiniz. Fakat ben bu uygulamanın tamamen illegal ve kaçak bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Apple Store'da indirebiliyorsunuz ama Google Play Store üzerinden... Kesinlikle, hatta pardon Apple Store üzerinden de indiremiyorsunuz. Bu uygulamayı APK yani dışarıdan yazılım olarak yüklüyorsunuz. Bence bu uygulamanın herhangi bir yasallığı yok. Birçok kişi de daha önceden uyarmış. Hatta çiftlik bankın ikinci versiyonu olduğunu da söyleyenler var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama e, yatıranlara, bu, bu işten umut sağlayanlara da geçmiş olsun demekten başka bir şey gelmiyor aklıma. Ve e, siz de şu konuda uyarayım. Bu tarz para işletme uygulamalarında formaliteden bir görev yapan uygulamalarda da kesinlikle güvenmeyin arkadaşlar. Hatta insanlar o kadar körü körüne bağlanmış ki bu uygulamanın Ali Baba'nın bir uygulaması olduğunu söylüyorlar. O derece inanmışlar. E, dediğim gibi araştırın paranızı böyle şeylere yapmayın. Türkiye şartlarında her bir kuruş bile kıymetlidir. Sizlerden ricam... E, Sonrasında bu tarz uygulamalar da artıyor, gün be gün artıyor. Çünkü insanların tek umudu para kazanmak olunca e, insanların zayıf noktasından vurma elimindeler. Diyeceklerim bu kadardı. Hikonline hakkında şu anda bir gelişme yok. İnsanlar parasını çekemiyor. insanlar mağdur edilmiş durumda. Ben bir Hikonline yatırımcısı değilim asla da olmam. E, böyle şeylere para yatıranlara da anlam veremiyorum ama. E, benim pek umudum yok açıkçası arkadaşlar. Fakat bir gelişme olursa ben seve seve bunun videosunu hazırlayacağım ve sizlere o gelişmelere aktaracağım. E, detayları kaçırmamak üzere kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.